Çok dolu dolu bir içerikle karşınızdayım. Çünkü Amerika'da dolu dolu olaylar var. Ortalık birbirine girmiş durumda. Dün Merkez Bankası'nın faiz açıklaması vardı. Sonra Powell konuştu. Sonra piyasalar çok sürpriz tepkiler verdiler. Son iki günde açıklanan bazı bilançolara piyasaların verdiği tepki de bir tuhaftı. Çok garip şeyler oldu gerçekten. Ve önümüzdeki günlerde çok önemli bilgi akışları var. En önemlisi de bence bugün gerçekten borsaların yönünü belirleyecek çok önemli bir bilanço geliyor Apple ve beni çok endişelendiriyor. Dün Qualcomm bilançosu açıklandı. O da Apple hakkındaki endişelerimi artırdı. Onu da biraz paylaşacağız. Daha sonra da gelecek hafta gelecek enflasyon verisi hakkında biraz konuşacağız. Çünkü beni bütün yatırım tezimin temelini oluşturuyor. Hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce size küçük bir hediyemi hatırlatmak istiyorum. Amerikan borsalara nasıl yatırım yapılır konusunda sevgili Bilge Zalı ile beraber süper kısa, okuması basit ama çok bilgilendirici bir e rehberci hazırladık. Tamamen bedava, linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Tıklayın, indirin. Emin olun size çok faydalı olacak. Şimdi konumuza geri dönelim. Neler oluyor bir bakalım. Dün Amerikan borsası 25 bas puanlık artış yaptı faizlerde. Zaten bunu bekliyorduk. Geleceklerle ilgili de hafif güvercince bir açıklamada bulundu. Bunu da zaten bekliyorduk. Burada sürpriz olmadı. Ve bu da benim 5 adımlı piyasa planıma gayet uydu. Nedir bu 5 adım? Hatırlayalım. Fed 25 bas puan düşürecek ve güvercince konuşacak. Daha sonra Powell konuşmasına zırvalamayacak. Biraz sonra ona geleceğiz. Hafif zırvaladığı yerler oldu ama genelde fena değil. Apple'dan piyasaları üzecek sonuçlar gelmeyecek. Yani bugün açıklanacak bilançoda Cuma günü Jolt yani Amerikan işsizlik verisi olumsuz gelecek. Yani Amerika'da işsizlikte artış olacak ama çok da resesyon göstermeyecek. Ve gelecek hafta çarşamba gelecek CPI, tüketici fiyatları endeksi ve PMI Üretici fiyatları endeksi o perşembe günü geliyor. Bunlarda da hafif düşüşler olacak. Bütün bunlar olursa borsalar Mayıs'ı hafif bir pozitifte geçirecek. Tezimiz buydu. Ben gerçek hızlanmaya daha var diye düşünüyorum borsalarda. Burada tabii iki temel varsayımız var. Bir, bankacılık tarafında veya şu anda öngöremediğimiz başka yerlerde acayip bir sert patlama olmayacak. İkincisi de resesyona girmeyeceğiz. Resesyona girmeyeceğiz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Bankalar tarafı biraz dertli. Onun için konuşacağız. Bunun bize etkileri olumlu veya olumsuz olabilir. Önce pahalı. Powell neler söyledi ona bakalım. Bu arada yanda görüyorsunuz bu yandaki videoda Powell'ın çapsızlığının işareti aslında. İki tane Rus Zelenski gibi davranıp Powell'a röportaj yaptılar. Adam da gayet şakıdı onlara. Amerika'nın ekonomik planları konusunda hakikaten bir rezillikti. Neyse, Powell dün açıklamalarını yaptı ve beni korkutmadı. Dedi ki, biz bundan sonra faiz artışları anticipate etmiyoruz artık dedi. Determine edeceğiz dedi. İşte İngilizce bilmeyenler için kısaca açıklamakta fayda var. Anticipate öngörüyoruz'a yakın bir kelimedir. Yani büyük ihtimal önümüz faiz artışları var demektir. Determine ise belirleyeceğiz demektir. Neye göre? Gelen veriye göre. İşte bu güvercince bir açıklama. Zaten beklediğimiz güvercinlik bu seviyedeydi. Diyor ki artık veriye bakıyor olacağız. Büyük ihtimalle moda vermiş durumdayız. Tabi veri kötü gelirse tekrar artırabiliriz faizleri. Beklediğimiz gibi geldi. İkinci önemli bir açıklama. Önümüzdeki aylarda hizmetler enflasyonunda düşüş yaşarsak hedeflerimizi tutturuyoruz anlamına gelir dedi. Bunu çok dikkatli söyledi yine. Faizleri hemen düşürür demedi ama şu an kadar faiz artışlarının işe yaramış olduğunu hedefe tutturduğumuzu görürüz dedi. İşte gece hafta çarşamba ilk enflasyon verisi geliyor. Hizmetlere çok önem veriyor. Çünkü ürün enflasyonuna zaten ciddi düşme var. Çünkü enerji fiyatları geriye gidiyor sürekli olarak. Oradaki sıkıntı epey azalmış durumda ama hizmetler tarafında enflasyon yüksek. Çünkü Amerikalılar hala tüketiyorlar, tatile gidiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. E iş gücü piyasası çok kırılmadı henüz. Maaşlar da o yüzden akıyor. Tüketim burada devam ediyor. İşte ona yönelik bir göndermede bulundu. Bu iyi. Çünkü burada bize bir çarşamba çizdi. Ne olursa faiz artışları konusunda artık dert etmezsiniz meselesinde. Gece hafta çarşamba günkü enflasyon verisi iyice önemli hale geldi. Daha sonra piyasaların biraz canı sıkan bir açıklama yaptı ama zaten bunu biz bekliyorduk. Dedi ki enflasyonun düşmesi beklediğimizden uzun sürebilir. O yüzden faizleri bu yıl indireceğimizi sanmıyoruz. Bu gayet yerli yerinde bir açıklama. Kendini güvene alıyor. Zaten faiz düşüş açıklaması beklemiyorduk ama piyasa bunu pek sevmedi ve dün nazlak böyle artı giderken bu açıklamadan sonra hafif doğru döndü. Ama şimdi bakıyorum tekrar yukarıya doğru geliyor. Bence çünkü makul dengeli bir açıklamaydı. İş yasası güçlü ama zayıflama işaretleri var dedi. Bu iyi bir açıklama. Farkındayız anlamına geliyor. Ama hem bence talihsiz açıklaması bankacılık sistemimiz güçlü dedi. Ve sonra Wall Street bu açıklamayla adeta dalga geçti. Buna biraz sonra geleceğiz. Temel olarak baktığımızda ama ben Powell konuşmasına zırvalamıyor maddesine burada bir check attım. Çünkü makul şeyler söyledi. Veriye bakacağız artık dedi. Artık determine edeceğiz yani karar vereceğiz. Gerek var mı artışları yeni ama anticipate etmiyoruz yani öngörmüyoruz dedi. Ve ...neler konusunda da neye bakmamız gerektiği konusunda bir çerçeve oturttu. Piyasalar da biraz çocukça açıklasa hemen düşüş açıklaması bekliyorlar. Tabii ki onu biz beklemiyorduk. Piyasaların tepkisi ne oldu? Altın biraz yukarıya doğru gitti ama altının yukarıya gitmesinin arkasındaki temel sebep... ...ben orada çünkü milim milim takip ettim hakikaten. Powell'ın açıklamaları değil, daha sonrasında yaşanan bankacılık sıkıntılarındaki artışa işaretti. Biraz sonra geleceğiz. Gümüş biraz yukarı gitti... Ham petrol, petrol bunların fiyatları artık bayağı ucuzlamış durumda. Dün biraz yukarı gittiler ama şu anda ikisi de 80 doların altına indi. Ham petrol de 70'in altına indik. Bu çok iyi. Enflasyonun düşmesi açısından önemli bir veri. Dün Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq'ın tepkileri düşüş şeklinde oldu. Ama şimdi bakıyorum erken pazarda Nasdaq yukarıya doğru gidiyor gibi. Dün biraz kararsızlıklar vardı. Dün tabii hepimiz o Fed'in raporunu okuduk. Powell'ın konuşmasını satır satır dinledik. Adam avukat olduğu için bire böyle, böyle çok enteresan kelimeler kullanıyor. Yani hep bir başıma dert gelmesi ...çeklinde açıklama yapıyor ve hukuki terimler biliyorsunuz kafa karıştırıyor. Durumlar böyle şu anda yani bugün biraz daha pozitife geçeceğiz gibi gözüküyor. Ama bence piyasalar bugünkü Apple, cuma günkü işsizlik rapor ve gelecek hafta çarşamba gelecek enflasyon raporu gelmeden... ...tam kararlarını vermeyecekler diye düşünüyorum. Bono piyasasının tepkisi ne oldu? Bono piyasası Haziran ayında faiz artışı olmayacağına hemfikir %99 oranında. Sadece %1'lik bir kesim bir 25 bas puan daha geliyor. Temmuz ayıyla ilgili olarak da yine artış olmaz diyor... %48'i faizin buralarda kalacağını, %51'i ise Temmuz'dan itibaren faiz düşüşüne gideceğini değerlendiriyor. Ve bu değerlendirmenler çok sık değişiyorlar ama en azından dünkü konuşmalara tepki buydu. Zaten bu da bono faizlerini biraz geriye doğru çekti. Ama sonra bir bomba patladı. Hakikaten büyük bomba, West Bancorp. Zaten gün içerisinde de böyle biraz tatsız gidiyordu. Yılbaşından beri ciddi değerinde erime var. Bu da bir küçük banka. Daha evvel batan küçük bankalara benziyor. Bilançosu tam onlar gibiydi. İlla farklı bir var. Şimdi ona yükleniyor deniyorlar ve Powell konuşmasında dedi ki bankacılık sistemi sağlamdır, konuşma bitti. 2 saat sonra aşağı yukarı, PacWest'in hisse senedi %56 indi aşağıya. Çünkü PacWest bir açıklama yaptı, görüşme halindeyiz, bankaya satmayı düşünüyoruz dedi. Şimdi burayı iyi anlamamız gerekiyor. Benim tahminim başka küçük bankalarda da benzer sıkıntı yaşayacağız. Bu bir mevduat çıkışı korkusu değil. Yani burada bu bankaların mevduat çıkışından dolayı iflas edeceği gibi bir endişe yok. Yanlış anlamamak gerekiyor. Buradaki sorun bu bankaların bu yüksek faizler altında kar edemeyeceği, çünkü bilançolarını düzeltemedikleri, bundan dolayı hissedarlar bankaları satıyorlar. Benim tabii bir de komple teorim var. Buradan bir de Fed'e mesaj verdiklerini düşünüyorum. Çünkü Fed başkanı ne zaman çıkıp veya Yelen ne zaman çıkıp sistemi sağlam dese darbe vuruyorlar küçük bankalardan. Pekvest tabii şimdi derde girdi. Burada bir mevduat sıkıntısı yok, kredilerinde büyük bir dert yok. Bu bankaların ama kâr edemeyeceği düşünülüyor. Çünkü %5.25 faiz var artık, devletin verdiği faiz var. Niye gibi insanlar banka para yatırsınlar. Yatırsalar da nasıl bir mevduat faizi isteyecekler? Bankalar buna karşı bu parayı kime kullandıracaklar? Burada dert var. Bunun tabii piyasaları korkutan yönü de bundan dolayı bankaların gittikçe daha fazla kredi sıkacağı. Bunu da piyasalara Piyasaları Piyasaların yavaşlayacak konusunda zaten hepimiz hemfikiriz ama ben resesyona inanmıyorum. Bunun ilgili büyüme öngörülerimi daha sonra başka videoda anlatacağım. Büyümeye başlayacak ama devam edecek diye düşünüyorum hala. Ama piyasa biraz açıkçası tuhaf tepkiler veriyor bir sürü şeye. Mesela EMD benim biliyorsunuz üzerine tahmin yürüt cüttüğüm ve sevgili katıl üyeleriyle paylaştığım bir şirket bu başı karda tahmin ettiğim gibi hedefi gerçekleştirdi ciroda da gerçekleşirdi ama hisseyi sert dövdüler neden çünkü şirketin geleceğe yönelik güçlü bir büyüme beklentisi açıklamadığını söylediler biraz da pahalı bir şirket tabi fiyat kazanç oranı 106'larda bu önden düşmesi de biraz normal olabilir ama bu kadar sert düşüş biraz tuhaf çünkü bütün hedefler gerçekleşti yani bu biraz açıklasın şu sıralar yatırımcıda ürkekler geçen haftadan farklı moddalar şu anda belki de resesyona gireceğiz endişeleri daha fazla ve şirket özellikle de fiyat kazancı AMD gibi yüksek olanlardan çok güçlü performans bekliyorlar. O kadar güçlü performansı ileriye doğru görmeyince de satışlar gelebiliyor. AMD burada ucuz mu? Bence değil hala. Ben uzun vadeli yatırım portföyünü zaten görmüyorum. Kısa vadede belki bir hareket yapar demiştik. Uzun vadede için bence hala pahalı. Bu arada bence da artık epey pahalı. Zaten dün Nvidia hafif cezalandırılmaya cezalandırmaya başladı. Ben de Nvidia'da bir miktar kar aldım. Nvidia'ya çok inanıyorum ama fiyat kazanç vesaire çok aşırı coşmuş durumda. Görmek lazım. Bundan sonra ne yaptım? Biraz kar almakla fayda İkinci bir benim tahmini ürettiğim ise Qualcomm'du. İşte Qualcomm'da ilgili dün yanlış bir paylaşım yaptım. Dedim ki Ciro herifi gerçekleşti, kâr herifi gerçekleşmedi. Özür dilerim dedim. Aslında yanlış söylemişim. O anda yanlış bir rapora bakmışım. Şirket hem Ciro hem kâr herifini gerçekleştirdi. His Savaşı gerçekleşen 2.15, beklenti 2.15. Ciro'da gerçekleşen 9.28, beklenti 9.1. Ne güzeldi ve işler iyi gitmesi gerekiyor. Öyle değil. Onun da içinden geçti adeta. Gün içerisinde %3, gün sonunda %7 kaybetti. %10'a yakın. Neden Qualcomm'u bu kadar ileriye yönelik beklentileri kötü. Cep telefonu pazarında özellikle küçülme bekliyoruz dedi. Büyümede sıkıntılar olacağını düşünüyoruz dedi. İşte bu da beni Apple açısından çok korkuttuk. Onun bu açıklaması Apple açısından da iyi işaret değil. Çünkü iki işaretimiz var şu anda. Bir tanesi Qualcomm diyor ki cep telefonu pazarında daralma var ve yılın ikinci yarısında da bir hızlı büyüme beklemiyoruz diyor. Daha önce de kişisel bilgisayarlarda ciddi düşme var raporları almıştık. Yani Apple'ın bilançosu ülkütücü, korkutucu ve Apple öyle bir hisse ki Apple'da çok kötü haber gelirse bütün borsayı bir O yüzden bugüne biraz tedbirli girmekte fayda var. Beni en çok şaşırtan bilançoma Starbucks oldu. ile ilgili bir tahmin yürütmemiştim. Teknoloji şirketi değil. Kahvesi içerim ama yatırımı yapmam pek oraya. Fakat müthiş iyi bir bilanço açıkladı. Bakın burada gelirlerde geçen sene aynı çeyrekte 7 milyar 126 bu sene 8 milyar 211 yani %10 %14 büyüme var. Hani resesyon ortamı diyorlar vesaire. Şirket büyümüş ve ben baktım bu büyümenin büyük bölümü de sırf yeni mağaza açılışlarından değil. Mevcut mağazalarda da ciro'yu gayet iyi artırıyor. Enflasyonu %6 kabul ederseniz enflasyonun iki katı büyüme var. E işletme karlılığında da ciddi bir büyüme var. Geçen sene 904 milyon, bu sene 1 milyar 193 Yani bütün hedefler tuttu. Gerçekleşen hisabaşı kar 74 cent, beklendi 65 centti. Gerçekleşen ciro 8.7 milyar dolar, beklendi 8.43 milyar dolardı. Geçen seneye göre büyüme var. E arkadaş o zaman bu hisse neden %10'a yakın düştü bilmiyorum. Burası bana en kafamı karıştıran konulardan bir tanesi oldu. İleriye yönelik çok büyük bir büyüme açıklaması yapmalılar ama bir küçülmeden de bahsetmediler. Starbucks'a burada yatırım yapılır mı bakıyorum. Fiyat kazanç oranı şu anda 36'lara indi. Yani kahve satan bir şirket için bence hala yüksek ama marka değeri çok yüksek ve daha büyüyebilecek çok yer var. Mesela Çin'de topu topu 600 Starbucks mağazası varmış. Çok şaşırdım. Hindistan'a daha yeni giriyorlar. Yani gidebilecekler yerler hala var. Yatırım geri dönüşleri çok çok yüksek. Mağaza açtığı zaman ondan çok hızlı para kazanabiliyor. Yani bu yönden bence hala uzun vadede fena bir şirket değil. Temettü de dağıtıyor. Her yönüyle iyi bir şirket. Tabii fiyat kazanç bana biraz yüksek ama bu kadar sert düşmeyi bence hak etmiyorlar. İşte buralarda biraz piyasaların endişesi var. Nedir endişe? Acaba Fed'in bu faiz artışları bizi resesyonu sürüklüyor mu? Ben sürüklemediğini düşünüyorum. Yavaşlamaya götürdüğünü düşünüyorum. Sert bir resesyon işareti gelirse de Fed'in zaten pivot edeceğine inanıyorum. O yüzden ben buna endişe etmiyorum ama küçülme olacak kesin işte piyasalarda bundan biraz korkuyorlar. Bu da bizi bugünkü Apple bilançosuna getiriyor. Apple'la ilgili ortalama tahmin hisse başı karın 1.43 olacağı, Ciro'daki büyümenin ise geçen senenin %4.40 altında olacağı. Hala Apple'ın bu hedefleri tutturacağını tahmin ediyorum. Geleceğe yönelik öngörü beni esas endişelendiren yön. Apple hedef tuturmakta iyi bir şirkettir. Tim Cook'la ilgili sevdiğim yönde müthiş politik konuşur. Gelecekle ilgili öngörüyü öyle mi açıklar ki yani iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi emin olamayız. Yani bu yönden evet ürküyorum ama Apple'a da güveniyorum. Ama Apple'la ilgili şu anda bir pozisyon açmam. Apple'ı ucuz bulmuyorum. Apple'ı uzun vadede de çok ekonomik görmüyorum şu anda. Yani öyle çok iyi bir yerde değil bence Apple's çünkü çok yüksek. İnsanlar onu böyle bir altın gibi düşündüler. düş diye. Bütün bu düşüşler sırasında Apple bunların hiçbiriyle etkilenmedi geçen sene. Ama yani açıklama ürkütücü, korkutucu. Dikkatli olmanızda, risklerinizi kabul etmenizde fayda var bence. Hem Apple konusunda hem Apple bütün Nasdağ'a etkileyecek için Nasdağ konusunda. Ama eğer Apple'da kötü bir açıklama getirmezse o zaman benim plandaki 3. adım da gerçekleşmiş oluyor. 3. adım gerçekleştikten sonra yeni veri akışlarına bakacağız. Perşembe günü Amerika'da işsizlik, istihdam verisi gelecek. Çok önemli bir veri. Onda gözümüz olacak. Bir düşüş istiyoruz istihdamdan ama çok da sert olmasını istiyoruz. Maaşlar da yukarı gitmesini istiyoruz fazla. Böyle bir karbaşık beklentimiz var. Tutacağını düşünüyorum. Ondan sonra da enflasyon verisi geliyor. Çarşamba tükeci fiyatları, perşembe üretici fiyatları. Tükeci fiyatların enflasyonuna baktığımızda ne bekliyoruz? Son çeyrek %5'ti. Hatırlayın enflasyon nasıl hesaplanıyor. Bir önceki yılın enflasyonu ondan düşeceğiz. Yani 5'ten 0.4'ü düşeceğiz. Bu durumda gelebilecek en düşük enflasyon yıllık %4.6. Yani aylıkta ancak eksiye inersek bundan daha sert bir düşüş olabilir. Öte yandan baktığımda borsa yüksekçe bir enflasyon bekliyor. Aylıkta 0.4'e çıkacak diyor. Oysa en son 0.1'di. Bu da yıllıkta bizi %5.2'ye götürecek diyor. Bu yüksekçe beklenti iyi bir şey aslında. En azından biraz yüksek gelirse enflasyon borsalar çok korkmazlar ama ben böyle olmayacağını düşünüyorum. Ben 0.1'den 0.4'e neden gitsin aylık enflasyon konsa? Emre somut bir veri yok. Burada enerji fiyatlarından biraz korkuluyor. Hatırlıyorsunuz Nisan'da enerji fiyatları biraz zıpladı ama onun etkisi bu kadar yüksek olmuyor benim hesabıma göre. Ben bu nedenle 0.1-0.2 arasında bir enflasyon gelecek. Bu da enflasyondaki düşüşü devam ettirecek. Biraz yavaşlayarak da olsaydı inanıyorum. Çekirdek tarafta geçen ay 0.4'tü. Bu ay daha iyi beklenti var. 0.3'lük. Yıllık da 5.6'da sabit kalacak diyor. Bunun daha iyi geleceğine inanıyorum. Kira tarafındaki düşüşlerin artık buraya etkilemeye başlayacağı inanıyorum. Bu lütfen biraz daha az gelsin. Yani bu 5.6'dan biraz daha aşağı doğru kıvrılırsa tezimin 5. adımı da gerçekleşecek. Çünkü o zaman elimize şöyle bir durum olacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz artışları konusunda biraz sakinleşmiş durumda. Apple bilançosu çok gelmedi. İşsizlik artıyor ama resesyon yok. Ve en sonunda da enflasyonda da çekirdek tarafında da düşüş devam ediyor. Bu benim senaryom. Bu senaryo olursa Mayıs'ın gerisi pozitif geçecek borsalar açısından diye düşünüyorum. Tabii Bitcoin'cilerin içinde bir şey söylemekte fayda var. Dün Bitcoin sevindi, yükseldi. Amerika'da ne zaman bankalar batacak gibi olsa Bitcoin ve altın yükseliyor. Bitcoin ve altının beraber hareket etmesi de bence çok enteresan. Çünkü biliyorsunuz ben pek altın sevmiyorum ve altıncılar bitkoncular çatışması hep var. Ama ikimiz de Amerikan bankalarının batmasına istihbar ediyoruz en azından kısa vadede. Durumlar böyle Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Henüz kanalıma katılmamışsanız mutlaka katılın. Çünkü burada anlattığımdan çok daha fazla detayları kanal üyeleriyle paylaşıyorum. Pazar günü yine canlı bir yayınım olacak. Bu arada benim yarın doğum günüm o yüzden yarın muhtemelen yayın yapamayacağım. Şimdiden sizleri seviyorum öpüyorum görüşmek üzere arkadaşlar diyorum.